Ama çok güzel. Hatta şu ay çiçeğiyle çekeyim dedim. Bayılıyorum ya. Kal güneş gerçekten oynama. Şu videoyu çekene kadar hiç oynama renk sıkıntısı olmasın. Lütfen. Allah'a, Bugün arkadaşlar sizlerle 11 dövmem ve tüm dövmelerimin hikayesini paylaşacağım bu videoda. Instagram'dan zaten takip ediyorsanız oradan bir story paylaşmıştım özellikle bir tane dövme vlog geldi bir tane daha gelecek hani storylerde sizlerle böyle ara ara paylaşıyorum işte bir dövme daha yaptırdım şurada bir çiçeğim var şöyle Hawaii çiçeği şöyle göstereyim. Ee, ve o zamanlarda bir de önceden de size sormuştum hani dövmelerimin hepsini anlattığım bir video çekeyim ister misiniz kanalda? Kanalda olsun mu diye sormuştum sizde. Tabii ki Kardelen çek çok isteriz diyenleriniz çoğunluktaydı. O yüzden böyle bir videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle hani vücudumdaki yaptırdığım şu zamana kadar ki böyle kaç senedir senelerdir taşıdığım dövmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben neden dövme yaptırıyorum ve neden dövme seviyorum derseniz de açıkçası arkadaşlar ben e, hatırası kalmasını istediğim için dövme yaptırıyorum birincisi. İkincisi böyle minimal dövmeler yaptırmaktan hani o renkleri vücudumda taşımaktan çok seviyorum. Ben genelde böyle çok kontrastlı, çok, faz, çok büyük ya da böyle siyah yani e, siyah renkler diyeyim ağırlıkta olan dövmeleri sevmiyorum. Genelde beyaz tenlilere çok renkli dövmeler çok iyi gidiyor, diyor dövme sanatçısı olan arkadaşlarımız. Benim tenim yani bence bayağı açık buğday, hani böyle inanılmaz bembeyaz olduğumu düşünmüyorum ama hani renkli dövmeler bana gidiyor. O yüzden hani belki ileride hatta daha da yaptırırım. Henüz karar vermedim, birkaç dövme daha var aklımda. Neyse, yani kısacası öncelikle size bir bundan bahsetmek istedim. Ben bu sebeple dövme yapıyorum. Ve hani vücudumda pişman olduğum şu zamana kadar hiçbir dövme olmadı. Bu arada küçük bir not geçeyim. Yani ben 88'liyim ve bizim zamanımızda özellikle hani ben büyürken lisedeyken falan böyle dövme yaptırmak, piercing yaptırmak inanılmaz böyle hani çok isyankar bir hareketmiş gibi algılanıyordu. Tabii ki de şu anda öyle değil. Lakin yine de 18 yaşın altındaysanız ve izliyorsanız hani annenize, babanızı, ailenize kısacası danışmadan dövme yaptırmamanızı öneririm diyorum. Ve artık videomuza başlıyorum. Öncelikle ben e, bu videoyu çekmeden önce şöyle bir bütün hepsini zaten saydım hani kaç tane toplamda dövmem var büyük, küçük diye. 11 adet dövmem var ve bunların 7 tanesini, tanesini Çağatay Ateş yaptı arkadaşlar. Çağatay'ın da Kadıköy'de Negatif diye bir stüdyosu var. Bu arada ben hani 3 isim size vereceğim dövmelerimi çünkü üç farklı kişi yaptı benim seneler içinde. Lakin hani ben memnun kaldım dövmelerden. Hani bir dövmem dışında pişman olduğum dövmem olmadı. Bir tanesinde rengi soldu ama genel olarak dövmelerimden hep memnun kaldım. Zaten o yüzden kapı çaldı arkadaşlar. O yüzden bir ara vermek durumunda kaldım. Şunu diyordum ben hani çok memnun kaldığım için zaten dövmelerimi hani üst üste yani üst üste dediğim işte bir sene sonra iki sene sonra yine aynı kişiye yaptırdım. Lakin benim memnun kalmam demek hani sizin de memnun kalacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden siz de dövme yaptırmayı düşünüyorsanız bu açıdan evet hani bu video size biraz bilgi verebilir ya da sorularınız olursa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Kendi araştırmanızı yapmadan dövme yaptırmamanızı öneririm. Hani o kişinin yaptığı dövmelere bir bakın, iyice araştırın kimdir, nedir diye. Ona göre kendi kararınızı kendiniz verin diyorum. Ve ben ilk olarak hani ilk 3 dövmem aslında gittiğimde... Evet, üç dövmemi aynı anda yaptırmıştım ve hiç, hiç unutmuyorum babamla gitmiştim. 18 yaşındaydım, 2006 senesiydi. Ve o Çağatay'ın hani Kadıköy'deki o küçük negatif, e, negatif diye bir stüdyosu vardı, oraya gitmiştik. E, hatta o zamanlarda işte dövme kanser yapar mı falan diye böyle bir tartışma konusu vardı. Babam dövme yaptırmamı istemiyordu, ben çok istiyordum falan böyle bir tartışıyorduk. İlk yaptırdığım dövme sağ böyle... E, ayağımda olan, hani ayağımın işte iç tarafında olan bir yıldız. Zaten şuraya büyük ihtimalle ya da buraya ama buraya koyarız. Görürsünüz fotoğrafını. 2006 senesinden bu yana arkadaşlar 16 sene geçti. Ve tabii ki de 16 senede bu, renk, bu dövmenin rengi biraz soldu. Ama hala çok memnunum. Hatta o dövmeye böyle bir daha hani üstünden geçsin istedim. Çağatay ben birkaç kere daha gittim başka dövmeler yaptırmak için. Ben dövmelerin üstünden geçmiyorum dedi. Belki o dövmeyi böyle farklı bir şey yaptırabilirim. Birkaç bir şey daha ekletebilirim başka bir dövme sanatçısı arkadaşımıza. Ama ilk yaptırdığım dövme oydu. O da babamın zoruyla kanser olacak mıyım, olmayacak mıyım? Bakalım hani bana bir yan etkisi olacak mı, olmayacak mı diye ...bakmak istedi babam. Ondan dolayı öyleydi. Bir de yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Benim kınaya alerjim var. Hem de öyle böyle bir alerjim yok yani hani... ...kına dövmesine alerjisi olanlar bilir. Ben e, babamla üç kere Hindistan'a gitmiştik biz işte. 18'imden önceydi bu. 16-17 yaşlarımda. 16 17 18 yaşlarımda ben toplamda 3 kere Hindistan'a gittim bir de Bodrum'da da yaptırmıştım kına dövmesi çok iyi hatırlıyorum. Ama o Hindistan'da yaptırdığımı da elime yapmışlardı ve tabii ki her kına dövmesi farklı olduğu için o kadar şişmişti ki ben hastanelik olmuştum. Bunu da söylüyorum hani hiç dövme yaptırmayanlarınız varsa tabii ki de dövmeye bir alerjisi olanı duymadım hani bu bildiğimiz dövmelere ama Kına dövmesiyle çok başka, hani babam çünkü şey demişti o zaman, senin kına dövmesine alerjin var, buna da alerjin olabilir falan gibi böyle bir mantık gütmüştü. Aslında alakası yok tabii ki. Ama hani kına dövmesi de yaptırmayı düşünüyorsanız diyeyim, şu anda o aklıma geldi, alerjiniz var mı yok mu diye bakmakta fayda var. Çok küçük bir yerinize kına sürün diyeceğim. Çünkü ben onu çok net hatırlıyorum ve baya kötü olmuştum o dövmede. İkinci dövmem arkadaşlar hani dediğim gibi işte İlko stüdyoya gittiğimde böyle bana üç dövme yapmıştı Çağatay. Sol ayağımda onu da yine zaten ekranda göreceksiniz çengelli iğne var ve o çengelli iğne kalp şeklinde o da hani hayatın benim için sevgiden ibaret olduğunu sembolize ediyordu. Ve de hani tiyatrolarda gülen surat ağlayan surat vardır ya ben de o kalplerin içine hani gülen surat ve ağlayan surat yaptırmayı seçmiştim. Ve onu da böyle çengelli iğneye taktırmak istemiştim ki hayatın aslında çok ince bir çizgide olduğunu, her an her şeyin değişebileceğini, her şey böyle bir anda harikayken tepe taklak olabileceğimizi, olabileceğimi kendime hatırlatmak istedim. Bu hani benim düşüncemdi. Yani ben o yaşlarda şeyden çok etkileniyordum, işte o tiyatrolarda hani gülen surat, ağlayan surat vardı. Beni o zamanlarda niye seni hani hayatın özü bu işte. Hani bir güleriz, bir ağlarız, hiçbir şey belli olmaz, her an her şey değişebilir. Öyle bir algım vardı. O yüzden hani çengelli iğne de böyle hani senin bazı acılar içinden geçiyor ama aslında o acıların geçmesine izin verirsen demiştim kendime. Hani o dövme benim için bu anlamı ifade ediyordu. Hani o çengelli iğnenin ucu da hep açık. Çünkü hani hangi yöne gideceğin de tamamen sana kalmıştı. Ucu açık mı? Evet ucunu açık yaptırmıştım çünkü. Ee, onu sembolize ediyordu. Aslında her şeyin ne kadar değişken, ne kadar farklılaşabileceğini ve... Gülerken ağlayabileceğimizi, ağlarken gülebileceğimizi sembolize ediyordu. O yüzden onu yaptırmayı seçtim. Ve üçüncü dövmeme geleyim direkt. Ee, o gün ya da bir sonraki gün yine gitmiştik tam hatırlamıyorum ama Minnoş dövmesi benim zaten 20 sene 7 ay 7 gün yaşayan kedim. Minnoş ile ilgili bir video çekmiştim onu izlemediyseniz buraya ya da buraya bir yerlere kartını bırakırım arkadaşlar. Hayat arkadaşımdı ve Minnoş'un benim için hani o videoda baya böyle duygu dolu bir video oldu. İçimden nasıl geldiyse öyle paylaşmıştım sizlerle. Minnoş'un benim hayatımdaki yeri çok başka. Şu anda hani Minnoş'la ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Dileyenler o videoyu izleyebilir. Ama o sebepten dolayı Minnoş'un dövmesini yaptırdım. Onu da zaten hemen sağ böyle kolumun içinde diyeyim hani. Ve hani fotoğraftan göreceksiniz. İnanılmaz güzel yaptı. Hatta bütün dövmelerim arasında, hani 11 dövmem arasında en sevdiğim dövmem odur. Bayılıyorum ve her baktığımda daha o zaman hani 2006 senesiydi. Minnoş 2015. Hatta 2006 Haziran ayıydı bu dövmelerimi yaptırdığımda ilk 3 dövmemi. Minnoş 2015 Ağustos ayında vefat etti. Ve o zaman böyle şey demiştim. Daha çok seneler var. hani Minnoş benim... Uzun seneler boyunca hayat arkadaşım olacak ama onu yine de hani göremediğim zamanlarda hep vücudumda taşıyor olacağım demiştim. Gerçekten de müthiş güzel yaptı. Bu arada benim size nacizane önerim yani öneri de demeyeyim de hani ben olsam Çağatay portre konusunda çok iyi. Mesela kedinizin, köpeğinizin falan böyle dövmelerini yaptırmak istiyorsanız gerçekten hani şu anki işini de çok iyi bilmiyorum en son... 2015'de ona ben dövme yaptırmıştım ama bayağı iyiydi yani o zaman da birazdan anlatacağım hangi dövmeyi yaptırdığımı. Portre dövmelerinde Çağatay'ı gerçekten çok öneririm. Ayağınıza bir dövme yaptıracaksanız ama kendisine önermiyorum. Bunu da buradan söylemem gerekiyor. Bir sebebi var hani ama o sebep özel olarak kalsın. Ama hani onun dışında, hani ayağınız dışında bir yerinize dövme yaptırmak istiyorsanız ve de özellikle portre dövmeleri yaptırmak istiyorsanız... Kendisine yaptırabilirsiniz diyebilirim. Tabii ki de işlerine bir bakın. Hani size hitap ediyorsa yaptırın diyorum. Ve bir diğer dövme geçiyorum. Sonrasında da arkadaşlar ben yine Çağatay'a böyle uzun bir süre zaten hani ona yaptırdım dövmelerimi. Kardelen çiçeği dövmesi yaptırdım. O da hemen böyle boynumun arkasında. Ee, ve yani ondan çok memnun kalmadım açıkçası. Ama o şununla da alakalı ona, gö gö ona götürdüğüm, gösterdiğim fotoğraf... Aslında hani neyse onu çizdi tabii ki kendisi de ben bambaşka daha güzel bir kardelen çiçeği dövmesi yaptırabilirdim. O biraz belki benim de hani tırnak içinde hatam oldu. Hani dövmeyi benim gösterdiğim şekilde yaptı ama fotoğraf benim çok içime sinmediği için çok istediğim gibi bir dövme olmadı. Zaten hani kim görse aa bu kardelen çiçeği demiyor. Hani hiç kimse kardelen çiçeği olduğunu anlamıyor. Ama o da hani göremediğim bir yerde olduğu için ve benim hani hayatımda adım Cerenken, Kardelen olarak değiştirdiğim için böyle bir önemi var olduğundan dolayı bu dövmenin hani hiçbir zaman hani üstünü kapattırmak, cover up yaptırmak yani istemedim ya da sildirmek de istemedim. Bu arada hani soranlarınız olacaktır ya da merak edenleriniz olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi her türlü sorunuz ya da herhangi bir şey danışmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ya da instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeyim, hiç dövme sildirme işlemi yaptırmadım. Çok acılı olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım bir dönem yaptırmıştı. Üç kere gitmişti o ve inanılmaz acıttığını ve bayağı e, ücretli olduğunu o bana söylemişti. O zamanlarda tek bilgim bu. Ama ben hiç dövme sildirmedim diyeyim. Bunun yanı sıra kardelen çiçeğinden sonra bir de ayağımın üzerine, sağ ayağımın üzerine... Haziran 2013'tü çünkü Londra'dan döner dönmez hatta o zaman gezi olayları patlamıştı hani hatırlayanlarınız vardır. Direkt İstanbul dövmesi yaptırmıştım ve hani onun fontu ne olsun nasıl olsun hani Londra'dan 19 Haziran'da dönmüştüm hiç unutmuyorum ve 20 Haziran'da hiç randevu falan almadan direkt gitmiştim yine çaltaya ona yaptırmıştım ve böyle bayağı hani bana bu dövmeyi yapmasın ben İstanbul çok özledim bu dövmeyi istiyorum. Hani Londra'da böyle uzun süre İstanbul ateşiyle yanıp tutuştum çok özlemiştim yani hani ülkemi böyle yani İstanbul'u çok özlemiştim. Orada böyle zor zamanlar da geçirmiştim. Son hani dönmeden önceki son birkaç ayım özellikle biraz zorlu geçmişti. Bu gezi olayları da patlayınca ve ben burada değilim diye bayağı üzülmüştüm. Kısacası bütün bunlardan dolayı arkadaşlar İstanbul dövmesini yaptırmak istedim ve fontundan, renginden, yani yerinden, her şeyinden ben çok memnun kaldım. Bunun yanı sıra bir de hatta o zaman iyi ki hani Çağatay Bey çok uyarmıştı bence yapmayalım diye. Ben böyle Galata Kulesi yaptırayım, İstanbul'u bütün ayağıma çizdireyim, bir şekilde hani İstanbul'u hep taşıyayım falan diye böyle gerçekten saçma sapan birçok şey yaptırmak istedim. Hani saçma sapan diyorum, bana göre şu anda düşündüğümde saçma sapan geliyor, o zaman çok mantıklı geliyordu. Çünkü gerçekten İstanbul'u çok özlemiştim. Ama o ben bunu yapmam, sen bir git, uyu, yat böyle birkaç hafta düşün, ondan sonra yine istersen konuşuruz demişti. İyi de oldu. Yani o dövme o yüzden öyle kaldı ayağımda ve çok memnunum. Ben ayak üstüne yapılan dövmeleri çok seviyorum. Bir de yalnız size şunu söylemem gerekiyor. En en en acıtan yerlerden biri ayak üstü. Zaten hani yaptıranlarınız, bilenleriniz ya da arkadaşlarınız falan yaptırdıysa belki biliyorsunuzdur. Gerçekten çok acıyor canınız. Yani benim canım tatlı değildir ve dayanabilirim acıya. Ama bütün dövmelerim arasında en çok acıyan yerin neresiydi derseniz ayak üstümde onu net size söyleyebilirim. Bir sonraki dövmemde arkadaşlar 2015 Şubat ayında yaptırdım. Nedense hiç unutmuyorum. Beyaz kaplan dövmesi yaptırmıştım. Tam sol böyle ayağımın üzerine ve vücudumdaki en büyük dövme odur. Neden beyaz kaplan yaptırdım derseniz de ben beyaz kaplana bayılıyorum. Hatta hani Böyle spirit animal diye geçer ya işte ruh hayvanınız nedir diye sorarlar falan hani belki duymuşsunuzdur. Benim hep böyle aklıma beyaz kaplan gelir. Yani hep böyle beyaz kaplan ve koalaya çok e, sempati duyuyorum. Hani koalayı böyle çok severim ama özellikle böyle ruhumu yansıtan falan hep beyaz kaplan gibi hissederdim çocukluğumdan beri. Dolayısıyla onun bir dövmesini yaptırmak istedim. Ama orada bir talihsizlik yaşadım. Hatta sonra Çağatay hani çok özür dilemişti. O dönemde gelen boyalarda bir sıkıntı varmış. Bunu birkaç dövme sanatçısı olan arkadaşlarım daha söyledi hani sonrasında konuştuğumda. Ve o 2015'te yaptığı bu dövmede üzerini kapattırmıştı. Hatırlamıyorum tam 2 gün mü, 3 gün mü, bir haftamı ne açma demişti ve ben hiç açmamıştım hani o kapattığımda. İlk dövme yaptığı bu dövmelerin üzerine vazelin sürüp böyle streç ile sarıyordum ve sonrasında hani açmıştım ve bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama o dövme taşma yaptı, daha doğrusu kusma yaptı diyorlar galiba. O ne demek derseniz de hani o dövme boyaları böyle taştı ve sağ tarafımda hani normal dövme boyutu buyken şu kadar taşıp hani oralar hep dövme boyası oldu. Böyle derimin altı gri gri siyah siyah boya oldu. Ve demin hani ben dövme sildirmedim, dövme sildirme işlemi yaptırmadım dedim. Ama oralarımı yani nasıl diyeyim size şu elimin yarısı gibi düşünün. Yani şu kadar bir bölgeyi kabaca hani şu kadar bir bölgeyi arkadaşlar o taşan dövmeler olduğu için bütün o taşan bölgeyi sildirdim. Ve ben de sanıyorum iki ya da üç seans gittim ve bayağı acıtmıştı canımı yani... Evet acılı bir işlemdi ve bayağı da hani benim için yüklü olan bir miktar ödemiştim hatta Çağatay'a hani bu hiç iyi bir şey değil böyle böyle oldu falan dediğimde gerçekten özür dilemişti ee, ama hani talihsizlik oldu diyelim. Böyle de bir şey yaşamıştım ama dövmeden çok memnunum. Gerçekten çok güzel dövme. Yani taşıdığıma çok memnunum diyebilirim. Ve son olarak da hani Çağatay'la yaptırdığım son dövmede arkadaşlar hemen şu sol göğsümün altında kalbimin tam üzerinde annemin adını yazdırdım ve annemin adını da ona doğum günü hediyesi olarak yazdırmak istedim. Ee, annemin adı Deniz ve ben Deniz kızı olduğuma hep inanırım yani annemle alakasız bir şekilde hani denizi çok severim su altında kendimi çok iyi hissederim denizde böyle hani illa kulaçlar atmam gerekmiyor yani denizin içinde olmaya bayılırım böyle orası benim evim gibi gelir bana. Dolayısıyla kendime hep böyle bir Deniz kızı gibi hissederim. Ee, annemin adı da Deniz olduğu için hani oradan bir de Deniz kızı şeyi de olduğu için hani Deniz ismini de zaten seviyorum. Ee, yani anneme de doğum günü hediyesi olarak kalbimin üzerinde onun adını taşımak istedim, onu da yaptırdım. Ee, o da güzeldi, böyle zaten bayağı minimal bir dövme oldu. Bu bu şekilde. Şimdi bunun yanı sıra bir diğer benim dövme yaptırdığım dövme sanatçısı arkadaşımız, arkadaşlar Fatih Odabaş. Ve kendisine ilk dövmemi 2018 yılında yaptırdım. O zaman YouTube kanalım ve sizler yoktunuz. Hatta hiç unutmuyorum bir erkek arkadaşımdan ayrılmıştım ve çiçek dövmelerini çok seviyordum. Yani böyle her yerime çiçek dövmeleri yaptırmak istiyordum. Böyle minimal, renkli. Onun işlerine bayılmıştım. Kendisi zaten yine dövme sanatçısı olan Resul Odabaş. Belki bilenleriniz vardır. Shadow galiba stüdyosunda da hani eskiden Taksim'de. Ben hiç dövme yaptırmadım ama bayağı bilinen biri diyebiliyorum. Onun kardeşi. Neyse Fatih Odabaş'a gittim. O çok güzel bir dövme yaptı. Zaten dövmeyi göreceksiniz hemen bu sol e, elimin içinde. Zaten videolardan bazen görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Çok memnun kaldım. Bunun yanı sıra ikinci yaptırdığım dövmede de O yaptırdığım hani sağ ayağımın böyle arka tarafına yaptırdığım dövmeyi de o blokladığım günü, o vlog daha doğrusu buraları bir yerlere koyarız. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. O dövmede de Ayçiçeği ve Lavanta böyle beraber yine çok minimal bir dövme oldu. Benim çok içime sinen gerçekten bence çok güzel bir dövme oldu. Ve bir sonraki dövme kaçıncı dövmemiz oldu? Onuncu dövme. Evet 10. dövme yani sondan bir önceki dövmemiz zaten en son yaptırdığım dövme o da şu hani Hawaii çiçeği bunun bir adı var bakmıştım buralara yazarım yani hani bilmiyorum merak edenleriniz olursa diye aslında hem bu pembe hem bu pembe başka bir renk mi olsaydı ama bu dövmenin istediğim halini ben ekrana koyacağım. Birebir öyle olmadı ee, çünkü onun da sebebi Fatih'in dediğine göre senin tenim bembeyaz değil hani bayağı beyazsın ama böyle bembeyaz değilsin dedi. Dolayısıyla da yani bence de hani açık buğday tenli olduğum için hani tam böyle beyaz tenlilerde özellikle renkli dövmeler bayağı patlıyor ve bu açıdan çok isterdim yani öyle bembeyaz ama gerçi bembeyaz neyse. İşte öyle bir bilgi var yani. Dolayısıyla da o sebepten dolayı bende öyle olmamış ama bayağı benzedi yani. İçimesinden bir dövme oldu. Çok memnun kaldım. Bir de e, aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Çünkü bana mesajlar atıyorsunuz Instagram'dan falan birkaç soru almıştım. Hani kardelen dövmen ne kadar hani ne kadar mal oldu? Arkadaşlar genel olarak tabii ki de boyutu, kime yaptırdığınız, nasıl bir dövme yaptırdığınız, zorluğu hani ne kadar süren süreç olarak o dövme sanatçısının ne kadar zorlayacak bir dövme olduğuyla çok alakalı dövmenizin fiyatı. Ama böyle aşağı yukarı 2000-2500'den başlayıp yani baya böyle yüksek rakamlara kadar gidebiliyor derim. Yani 2000-2500 liralık dövmeler genel olarak hani mevcut. O yüzden hani bu fiyatlardan başlıyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii ki de o dövme sanatçısının amatör mü, profesyonel mi ya da kaç senedir dövmeyle ilgileniyor, dövme yapıyor. Bunlarla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında hani dövmelerin genel fiyatı budur. Hani dövme bu fiyata yapılır gibi bir e, bence gerçeklik yok. Çünkü çok değişkenlik gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Tek bildiğim bu dövme boyalarına da çok fazla e, faiz yani çok yüksek fiyatlara çıktığı için dövme boyaları. Hani gelişi daha pahalı olduğu için dövmelerin fiyatları da özellikle son bir 2 yılda baya fırlamış. Onu söylemişti e, Fatih. Böyle. O zaman son bir dövme kaldı. Son dövmemde arkadaşlar Bebek'te Emrah diye bir dövme sanatçısına yaptırdığım hemen şu zaten e, sağ kolumda cipsi yazdırdım ne demek ve cipsi böyle hani şey boho cipsi denir ya hani böyle hippi gibi e, hippivari böyle renkli takılan işte karavanla seyahat eden e, benim hayallerimden biri böyle ileride çocuk sahibi olma düşüncem olursa şu an için düşünmüyorum ama değişebilir. Her an her şey değişebilir arkadaşlar. Bugün sevmiyorum dediğiniz bir şeyi yarın seviyorum diyebilirsiniz. O yüzden bence gerçekten birbirimizi yani yargılıyorsunuz demiyorum ama böyle insanlar yargılıyor ya sen böyle değildin, çok değiştin, sen niye böyle oldun falan. Evet yani her an değişiyoruz, her saniye değişiyoruz ve bu normal. Dolayısıyla da neyse bu konuyu kapatayım. Yani ileride eğer ki çocuk sahibi olmayı düşünürsem özellikle böyle... Ne bileyim çocuğumla tabii ki partnerim varsa onunla böyle karavanlarda gezip hani böyle o boho, cipsi hayatını yaşamayı hep böyle çok seviyorum. Hani küçüklüğümden beri hep yollarda olma dürtüm ve isteğim vardı. Hatta e ne olmuş yani podcasti dinliyorsanız orada gitmek mi kalmak mı diye bir bölüm kaydetmiştim baya böyle önceden. ilk bölümlerden biriydi hani ilk 10 bölümden biri olması lazım. Orada da bu konuya biraz değinmiştim. Dilerseniz onu da dinleyebilirsiniz diyorum. İçime sinen bir dövme oldu. Mesela bu dövme 1000 liraya, galiba 1000 liraya yaptırmıştım. Bir 2-3 sene önce falandı ee, ama yani baya minimal bir dövme aslına bakarsanız. Bu şekilde başka size dövmelerle ilgili söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani sizin sorularınız olursa her zaman yorumlara dediğim gibi yazın. O şekilde ben zaten bütün yorumları okuyorum. Cevap vermem gereken ya da cevap vermeyi seçtiğim yorumlarınız olursa zaten muhakkak dönüş yapıyorum. Ama okumadığım, atlamadığım yorumlar olmuyor. Sadece böyle saygısız olan bir yorum varsa ona tabii ki de hoşgörü göstermiyorum, gösteremeyeceğim. Öyle. Onun dışında da bir de şey söyleyeyim. Kore dövme sanatçılarına ben hastayım. Özellikle Iun tatumuydu. Bir Instagram sayfası var. Şuraya bırakırım. Hatta birkaç tane var. Sevdiğim Instagram sayfalarını şöyle bütün ekrana ben 2-3 tane ya da 4 tane kaç tane varsa bırakırım. Hani onları da bir göz atabilirsiniz. Ben Koreli dövme sanatçılarının işlerine bayılıyorum dediğim gibi ve bir gün Kore'ye gidersem ve randevu alabilirsem yaptırmak isterim. Onun dışında düşündüğüm böyle kafamda bir 3-4 dövme daha var. Ama bunların hiçbiri böyle büyük büyük dövmeler değil. Onları da paylaşmayayım. Yaptırırsam zaten sizinle tabii ki de paylaşırım diyorum. Onun dışında da sürpriz olsun. Öyleyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için kocaman kocaman kocaman mahal diyorum Varlığınıza da minnettarım. İyi ki varsınız. Bu içerik yani bu dövmelerin paylaşmam umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoda kalkıp hani şuramda var buramda var bakın falan diye göstermek yerine fotoğraf çekip paylaştım. Bence daha iyi oldu diye düşünüyorum. Diğer türlü netliyor netlemiyor sorun yaşayabiliyoruz. Bu şekilde... Instagram'dan takipte kalmak isterseniz de şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım, takipte kalabilirsiniz yani beni çok mutlu eder. Bir de şey var hani YouTube kitlesiyle Instagram kitlesi farklı zaten bana bunu diyorlar ama genelde YouTube'dan izliyorsunuz çok minnettarım. Instagram'dan da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Oradan en azından storylerle daha anlık hani beni biraz olsun daha çok tanımış olabiliyorsunuz ki tabii ki de seçerseniz hiçbir şeye zorunluluğunuz yok. Böyle arkadaşlar benim yine çenem açıldı susmuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. Bunun dışında sizin de hani mesela bir konuda dertleşmek istiyorsanız ya da benim fikrimi istediğiniz konular varsa hayatınızla ilgili yani sizi zorlayan şeylerle ilgili sınav stresi ile ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Her neyse yalnızlıkla ilgili çok soru geliyor. İşte terk edilme, sevgilinden hani sevgilim beni terk etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bununla ilgili çok soru geliyor. Ama özellikle yorumlara Kardelen şu konuyu ele alabilir misin? Hani şu aralar şöyle bir şey yaşıyorum dediğiniz konular varsa paylaşabilirsiniz. Seve seve. Ben de tabii ki de içimden gelirse paylaşırım o konuyu. Yani böyle bir dertleşiriz diyeyim size. Böyle o zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere Sevgilinin şeyle coşkuyla kalın arkadaşlar hoşçakalın. Gözlerimizin içine hani kalem çekerdik benim lise zamanlarımda ben hatta onu üniversitede falan da böyle gözlerimin içine hep siyah kalem çekerdim gözü daha böyle belirgin hale getirirdi ya. Bu videodan önce yine çektim sonra bir de zaten hani kalem çektim sonra böyle inanılmaz patladı gözlerim yani hani bayağı siyah oldu ki benim zaten hani neredeyse çok koyuk abi siyah gözlerim var dolayısıyla böyle eee şey gibi <gülüyor> simsiyah gözlerle karşınıza çıktım neyse çok belli olmuyor herhalde sildim gerçi öyle